Grafik üzerinde a ve b vektörleri gösterilmiş. Başlangıç noktası, başlangıç noktaları, orjin olan a ile b vektörlerinin toplamı olan vektörün bitiş noktasını grafik üzerine tıklayarak gösteriniz. Gösterelim. Hemen. Evet, a ve b vektörlerini toplamak istiyoruz. Bir bakalım. a vektörünün başlangıç noktasından başlayacağız ve bitiş noktasına, a'nın bitiş noktasına... B vektörünün başlangıç noktasını getireceğiz. Yani B vektörünü buraya kaydırmış olacağız. Bunu yapmak için B vektörüne yakından bakalım. B vektörü x ekseni yönünde eksi 3 birim ve y ekseni yönünde 3 birim uzunluğunda. O halde bu noktadan x ekseninde eksi 3 birim hareket edersek buraya geliriz y ekseninde 3 birim hareket edince de buraya geliriz. Ve işte a artı b vektörünün bitiş noktası. a vektörü burada. b vektörünü de buraya kaydırınca bu noktaya geliyoruz. a vektörünü b vektörüne ekleyerek de tabii bu noktaya ulaşabiliriz. O zaman da a vektörünü alıp buraya getirmemiz gerekir. Yani x ekseni yönünde artı 4, y ekseninde de bir birim hareket edeceğiz. x ekseninde 4, y ekseninde 1. İşte yine bu noktaya geldik. Gördüğünüz gibi a vektörünü b vektörüne eklemekle b vektörünü a vektörüne eklemek arasında hiçbir fark yok. Aynı şey.